İlan Musk Twitter'ı satın aldığından beri Amerika'da adeta kıyametler kopuyor. Musk'ın başta Trump olmak üzere bütün cumhuriyetçilere Twitter'ın kapılarının sonuna kadar açması, Demokratların kontrolündeki Amerikan basını adeta çıldırtmış durumda. İş o kadar ileri gitti ki bazı basın mensupları Twitter'ın Apple ve Google platformlarına yasaklanmasını bile savunuyor. Hatta Elon Musk dedi ki, eğer istemem ama böyle bir durum olursa kendi telefonumuzu çıkarırız. Alın size yeni bir mesele daha. Öte yandan Demokrat basının bu süper sivri kalemleri FTX dolandırıcısı Sam bankman feed'i deli gibi koruyorlar, kolluyorlar, adeta pavuklar içine sarıyorlar. Öyle makaleler çıkıyor ki aklınız almaz. Onu hırsına ve hatalarına yenilmiş bir mağdur gibi göstermeye çalışıyorlar. Hatta Paul Krugman şöyle bir makale yazdı. Sam Bankman aslında zenginlerden fakirlere para aktaran adeta bir Robin Hood gibiydi dedi. Ve bu Paul Krugman utanmazı aslında Nobel ödüllü bir ekonomistti. Bir kere ruhlar kalpler satılmaya görsünler. Ama bütün bu gürültünün Elon Musk hakkında nefret kampanyası çıkarılmasını, Sam Bankman friedin korunması, tek nedeni Sam Backman Feed'in demokratlara yaptığı para bağışı değil. Kazılıkça arkada daha büyük meseleler çıkıyor ve bu büyük meseleler sizin gibi benim gibi kripto yatırımcılarını çok yakından ilgilendiriyor. Elon Musk Twitter'ı web 3.0'a yani merkeziyetsiz dolayısıyla da ABD ya da herhangi bir ülkenin kontrol edemediği süper bir aplikasyona dönüştürmeyi planlıyor. Musk'ın vizyonunda fikir serbestisi ancak paranın da özgür olmasıyla mümkün. İnsanlar ancak paralarına gerçek anlamda sahip olabiliyorlarsa, paralarıyla dünyanın istedikleri yerine İstediği ticareti yapabiliyorlarsa işte ancak o zaman özgürce seslerini çıkartabilirler. Musk'ın düşüncesi bu ve Twitter'ı bu amaçla kullanmayı düşünüyor. Bu söylediklerim kafanıza yatmamışsa Binance CEO'su CZ'nin Twitter satın alma sırasında Elon Musk'a 500 milyon dolar arka çıktığını söylemek isterim. Ama daha fazlası var. Çok daha fazlası var. Ve bütün bunlar hem önümüze muazzam yatırım fırsatları seviyorlar ve bir yandan da kripto paraların ve Web 3.0'ın dünyanın geleceğine çok daha önemli bir rol oynayacaklarına dair kanıtları bize gösteriyorlar. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Elon Musk'ın Dogecoin sevgisini bilmeyen yok. Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk attığı tweetlerden bir tanesinde şu olmasına şaşırmamak gerekiyor. Elon Musk ayrıca bir Bitcoin yatırımcısı. Hem kendi şahsi parasını hem de Tesla ve SpaceX hazinelerini Bitcoin'e para yatırmak için kullanıyor. Öte yandan şunu da biliyoruz. Elon Musk Twitter'ı bir süper aplikasyona dönüştürmeye çalışıyor. Çin'deki WeChat'i kendisine örnek alıyor. WeChat'te neler yapabiliyorsunuz? Hem sosyal medya, hem video paylaşım var. Hem alışveriş yapabiliyorsunuz, hem ödeme sistemi, hem de bankacılık. Yani tek bir şifreyle, tek bir aplikasyonda bütün dijital dünyanızı yönetebiliyorsunuz. Musk'ın vizyonu bu. Bu vizyona ulaşıp ulaşamayacağını bilemeyiz ama bu vizyon içerisinde Dogecoin'e bir yer olduğu kesin. Bundan dolayı zaten Dogecoin'in fiyatı uzun süredir yükseliş eğiliminde. Bitcoin başta olmak üzere bütün kripto paralar Dogecoin son 1 ayda %18, son 3 ayda ise %46 yükseldi. Twitter sahipliğindeki değişimin yelkenlerini şişirdiği bir başka coin daha var. BNB yani CZ'nin Binance'nin coin'u. O neden yükseliyor? Çünkü CZ 500 milyonlarlık yatırım yapmış durumda ilan. Musk'a. İleride Binance ile Twitter arasında yeni işbirlikleri bekleniyor. Hatta ilan Musk bir de yaptı ve BNB'ye bir özel Twitter emojisi çıkarttı. BNB son 1 ayda %9.05, son 3 ayda ise %13 yükseldi. Kripto pazarı kan işte hiç de fena rakamlar değil bunlar. Peki neler olacak? Muhtemelen BNB Twitter süper uygulamasında kullanılan paralardan bir tanesi olacak. Buna kesin gözüyle bakıyorum ben. Ama daha ötesi de var. CZ Binance bünyesine özel bir takım kurmuş durumda. Bu takım Blockchain, Web 3.0 ve kripto teknolojilerinin Twitter'in ünlü sorunlarını çözmek için nasıl kullanabileceğini araştırıyor. Mesela hani şu ünlü bot yani sahte hesap sorunlarını. Ama daha ötesi de var. Binance CEO'su CZ o kadar önem veriyor ki Twitter işbirliğine bu için yeni bir vadeli opsiyon kontratı tasarlamış durumda. Binance Bluebird Index. Yani Türkçesiyle Binance Mavi Kuş Endeksi. Mavi Kuş anladınız değil mi? Bu endeks 3 kriptonun fiyatlarını takip ediyor. BNB, Doge ve Musk. Şimdi BNB de Doge'un ne oldu belli de ilan Musk'ın soyadını çağrıştıran Musk ne diyorsanız gelin beni dinlemeye devam edin. Musk Coin'in Musk Network'üne ait. Musk Network'ün hedefi ne ki ser gizliliği kurmak ve çeşitli Web 3.0 unsurların Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformuna taşımak amacıyla kurulmuş bir chain bu. Açık kaynaklı bir tokenı olan Musk tokenı Twitter üzerinde NFT ticareti, Twitter platformu için içerik üreten yaratıcıların ödüllendirilmesi ve NFT'lerin kimlik tanımlama amacıyla kullanılması gibi fikirleri hayata geçirmeyi ümit ediyor. Musk tokenı son bir ayda tam %122 yükselmiş durumda. Twitter'ın ortakları arasında Elon Musk ve CZ'nin dışında da Web 3.0 blockchain Bitcoin fanatikleri var. En önemlisi de Jack Dorsey. Jack Dorsey kim? Jack Dorsey Twitter'ın kurcusu ve eski CEO'su. Twitter CEO'dan ayrıldıktan sonra kendini tamamen Bitcoin'e vermiş durumda. O kadar ki diğer şirkete olan ödeme platformu olan Square'ın ismini Block diye değiştirdi. Bitcoin maksimalisti her yerde Bitcoin'i savunuyor. Jack Dorsey aynı zamanda Elon Musk'ın Twitter satın almasına önce oldu. Elon Musk'ın Tesla'sı ve Jack Dorsey'nin Block'ı arasında bile iş birliği var. Ortak Bitcoin madenciliği yapıyorlar. Twitter'ın ortakları arasında bir diğer önemli Web 3.0 fanetiği de Andresen Horowitz. Andresen Horowitz, Amerika'nın en önemli girişim sermayesi fonlarından bir tanesi olan A16Z'yi yönetiyor. Ve A16Z çok yakın zamanda sadece Web 3.0'a yatırmak için 4.5 milyar fon topladı. Bilmem kafanızda resim biraz olsun netleşti mi? Niyetleri çok ciddi. Twitter bir web 3.0 oyuncusu haline dönüşecek. Twitter sosyal medyanın merkeziyetsizleşmesini sağlayacak. Ve eğer Twitter bir süper aplikasyon dönüştürmeyi becerilerse Twitter belki paranın da merkeziyetsizleşmesini sağlayacak. Elbette bunlar kolay işler değiller. Elbette bunlar çok zaman alacak ve başarısız olma ihtimalleri çok yüksek. Ama Elon Musk, Jack Dorsey, CZ, Andresen Horowitz. Bundan arkasında bir de Oracle'ın kurucusu Larry Ellison falan var onları saymıyorum bile. Bu tip insanlar bir araya geldiğinde neler yapabiliyorlar? bileceklerini merak etmemek mümkün değil. Ben de yakından takip ediyor olacağım. Anlattıklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama bu dünyanın dönüşümünü ve bunun uzun vadede yaratacağı etkileri kripto yatırımlarınızda mutlaka göz önüne almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu akıllı insanlar bizi başka bir yere doğru götürmek için ciddi bir çaba içindeler. Tabii ki müesses nizam bunları alabildiğine saldıracak. Şu anda Amerikan demokrat medyasının FTX'i ve Sam bankman fiili deli gibi savunması nedendir işte bu kadar basit. Kurulu nizamla Elon Musk'ın öncülüğünü yaptığı Web 3.0 arasında çok büyük bir savaş çıkmak üzere. Ben de çok merak ediyorum işin nereye varacağını. Bu arada bu merakımı yatırım ve gelecek toplu üyeleriyle çok sık paylaşıyorum. Lütfen gelin oraya da üye olun. Harika içerikler paylaşıyoruz. ücretsiz bir topluluk. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Her zamanki gibi eğer bu video videoyu sevmişseniz bir like, bir yorum süper olur. Eğer henüz işaretlememişseniz şu çan işaretini işaretleyin. Sorularınızı yorumunuzu aşağıya yağdırın ki ben onlara cevap vereyim. Birbirimizden bir şey öğrenelim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.